Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Zuhal Topal'la Sofrada programında yeni hafta 24 Aralık Pazartesi günü başladı. Zuhal Topal ve kayınanalar Öznur Hanım'ın evine konuk oldu. 14 yıllık gelin Hanım mutfakta maharetlerini sergiledi. Kaynanası Mercan Hanım da yardımcı oldu. Zuhal Topal'ın mutfakta şarkılar söylediği ve eğlenceli anların yaşandığı programda gelin hanımam yemekleri kaynanaların ciddi eleştirilerine maruz kaldı. Çorbanın mercimeğinin yapışmediği eleştirisi yapılırken, ana yemek olan tas babının etlerini sert bulan, tuzlu bulan, pişmediğini söyleyen kaynanalar ciddi eleştiriler yaptı. Salatada çürük malzemeler olduğu eleştirileri yapıldı. Kaynanalar kılık kırk yararak eleştiriler yaptı. Kaynanaların eleştirilerinin ortak olması da dikkatleri çekti. Zuhal Topal da bu duruma dikkat çekti ve benzer yorumlar olduğu için de müdahale etmek istemediğini anlattı. Gelin hanım ise tadına bile bakmadan yemeklerinin beğenilmediği eleştirisini yaptı. Öznur hanımın kaynanası Mercan hanım ise gelininin yemeklerini beğendiğini söyledi ve tüm yemekleri yemeye gayret etti. Kaynanalar gelin hanımın el lezzeti bulunduğunu ancak yemeklerinin de eleştirilecek yanlarını da söylemeden edemediklerini belirttiler. Baklavayı elinde açan gelin hanımın tatlı konusunda da kaynanaların eleştirileri vardı. Baklavayı aşırı şerbetli bulan kaynanalar, ağız yaktığı eleştirisi yaptı. Ayrıca cevizlerin kabuklarının da tatlıdan çıkması bazı kaynanaları zor durumda bıraktı. Öznur hanımın umduğu gibi geçmedi, verilen puanlar ise beklentilerin üzerinde oldu. Puanlama şöyle oluştu, Şerife hanım 3 puan verdi, Nuran hanım 4 puan verdi, Semra hanım 5 puan verdi, Selma hanım 3 puan verdi. Bu puanlama gösteriyor ki, Zuhal Topar kaylanaları puanlamada haksızlık yapmamaları noktasında ciddi şekilde uyarıda bulunmuş. Bugüne kadar benzer eleştirilerin yer aldığı bölümlerde kaynanalar bir hayli düşük puanlar vermekteydi. Bugün gelen puanları Zuhal Topal etkisi olarak ifade etmek lazım. Zuhal Topal'ın Öznur Hanım'a puanı ise 6 oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.